Adımlarım takip eder kaçıp giden beni Halen kafam güzel moruk ahval değil Ben hep sinir yapıyorum sağa solu delip Ama kararıyor gözüm feri değilim bir deli Beni araştırıp öyle gelin ilkokuldan beri Yaşantılar ağır keke bu mevzular derin Evet var bir evim ama yok gidecek yerim Hayat sizde ilk bağırken bana niye serin Mariana kokar sokakları mahallemin Kuytusunda sabahladım tetikteydi elim. Artık yeter yıkılmayacağım tanrım sana yemin Çünkü benden aldıkları okyanustan derin Dönmeye mi karar verdin gidiyor demin gidenlerin dönmesine otur gülelim sönmeye mi karar verdin alev alevin bir gün kader bize güler nasip diyelim sözlerim bir mermi namluk görüyorsan kaç çünkü varoş bu gedomda tüm çocuklar aç kader bizi dön getirip yapıyorsa maç çözüm değil ölüm bence yapılan amaç problemin başı neden ben oluyo ma sıkıntılar neden beni bırakmıyor lan güveniyom dostlarıma yanılıyor ma tek isteğim sıkmak artık kafama silah kendimi unutup giderim Gözüm arkada kalmaz Sana mutluluklar dilerim Kendine iba dünya Kendimi unutup giderim Gözüm arkada kalmaz Sana mutluluklar dilerim Kendine iba dünya